Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size takım elbise kılıfından evde maske yapımını göstereceğiz. Şöyle bir takım elbise kılıfımız var. Şöyle gösterelim. Bunu belli bir ölçülerle kesiyoruz arkadaşlar. Ölçülerimiz de burada. şöyle 22 santime 21 santim şöyle ölçü alarak kesim işlemini yapıyoruz daha sonra bunun dikiş aşamasına geçeceğiz şöyle kenarlarından ölçümüzü alalım ölçüye uygun olarak dikim işlemi yapacağız ya burada. Beyaz iplik de var. Makasımız var. <gülüyor> İğnemiz var. Başka bir malzemeye gerek yok. Arkadaşlar şimdi kesim işlemi yaparken alt parçayı aldığımız kenarından alıyoruz parçayı. Yalnız diğer yüzündeki parçası da geliyor. Yani iki parça olmuş oluyor. Burada görüyorsunuz aynı ölçümüze denk gelecek şekilde iki parça var bu parçaları kenarlarından şurada içinden bir birleştirme yapıyoruz şu şekilde ayrı olan iki parçayı birleşiyoruz içinden kenarlarında şuradaki kılıfa uygun olarak aynı estetikte diyeyim ben size tekrar şöyle siyah iple tekrar geçiyoruz görüntü bozulmaması açısından şu parçalar arkadaşlar ayrı ayrı dikmenize gerek yok şuradan kılıftan kılıfın kenarından alıyorsunuz kestiğiniz e, parçanın etrafına dolanıyorsunuz gördüğünüz gibi şurası açık ayrı kılıftan kestiğimiz parçayla bunları böyle dolanacağız Evet arkadaşlar dikme işlemini tamamladık gördüğünüz gibi şöyle üç tarafını diktik şu birleştirme içinden birleştirme yaptığımız yeri dikmedik burası boş kaldı şu anda bu yandan büzüştürme şeklini vereceğiz onun için tekrar bir dikme işlemi yapacağız Evet gördüğünüz gibi Evet şu anda büzüştürme işlemine devam ediyoruz Şu yandan diktiğimiz kısmın altından bir daha dikerek geldik Evet şu anla büzüştürdük. Evet arkadaşlar son olarak geldik düğüm atacağız ve büzüştürme işlemini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğüm bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafında aynı işlemi uygulayıp oraya da büzüştüreceğiz. Orayı çekip videoyu uzatmak istemiyorum. Aynı işlemi burada yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Evet arkadaşlar. Maskemizin son hali bu şekilde. Görüyorsunuz. Diğer tarafında aynı işlemi yaptık. Ve büzüştürdük. Şimdi kulak için kulağa takmak için askılarını takacağız kenarlarına askıları da yine şöyle göstereyim şu takım elbise kılıfının fermuar kısmı var o fermuar kısmı yanına giden şeritler var o şeritleri keserek alacağız şöyle örneğini de göstereyim hatta gördüğünüz gibi fermuar kısmının yanından kamaşa zarar vermeden kesiyoruz ipliklerini fermuardan ayırıyoruz sonra yüzünüze maskeyi dayayarak bakarsınız ona göre ölçü alırsınız herkesin yüzü aynı olmadığı için uymayabilir kulak askıları gördüğünüz gibi şu leri daha sonra temizlersiniz kestiğiniz yerdeki askıların üzerindeki iptir temizlediğinizde böyle güzel bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar askılarımız hazır. Şu anda maskeye maskeyle birleştirmeye çalışıyoruz. Artık bu son aşama. Bundan sonra başka bir şey kalmıyor zaten. Gördüğünüz gibi iç kısmından Tam uç noktasına denk gelecek şekilde dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maskemizi tamamladık. Maskemiz bu şekilde. Şu birleştirdiğimiz kısım var burada. Burası çift katlı. Şöyle evet. önden göstereyim göstereyim. Evet. Şu bağlantı yerleri şuralardan diktik. Evet gayet güzel oldu. Yani evet. biz maske temin edemedik, eldiven temin edemedik. Böyle bir çözüm bulduk. Umarım faydalı olur. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın arkadaşlar. Evde kalmaya gayret edin. herkese iyi günler, sağlıklı günler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.